Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, yine bir iddia videosu ile birlikteyiz. Öncelikle söylemem gereken şu bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. İkinci bölümde daha süper bir formül göreceksiniz. 13-12-2018 Perşembe arkadaşlar yani bugün. Bugün için bir kombinasyon yaptım sizlere. 458-463-466 numaralı maçlar. 466 Spartak-Fenerbahçe maçı. 463 olympiakos bilan maçı. 458 Celtic-Salsburg maçı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formülümüz aynı. Şimdi ben bu oranları verdim ama ilk yarı ikinci yarı. Çünkü oranları yüksek bunların az maç. Yüksek oran misli ve o şekilde sürekli para kazanma. Bizim sistemimizin amacı bu. Şimdi ben bunları seçtim. Siz mesela buraya ben 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye seçtim. Siz 1'den 2'ye, 2'den 1'e seçebilirsiniz. Ben size formülün ana yapısını gösteriyorum. Siz kafanıza göre nasıl istiyorsanız bunları değiştirebilip formülüze edebilirsiniz. Ben size ana temayı anlatıyorum arkadaşlar. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Sistem bu şekilde kuruluyor fakat. Şimdi 458'e 3 tane seçenek verdik. İlk yarı, ikinci yarı. 463'e 3 tane seçenek verdik. 466'ya 2 tane seçenek verdik. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi 458, 01 dedik ilk seçeneğimizde. 458'e bunların hepsi birer ayrı ayrı kuponlar bakın. 9 tane kupon var. Hepsini yazdım ben buraya kadar. 458 sıfırdan 1'e bir kere 9 tane bunu yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hepsini yazdık. Sonra sıfırdan ee, 1'e 458'i 9 tane yazdık ya arkadaşlar. İlk 3 tanesine sıfırdan 1'e sıfırdan 1'e sıfırdan 1'e dedik. Bakın 3 tane. 1, 2, 3 gördünüz mü? Sonra sıfırdan 2'ye 9 tanenin ikincisiyle yazdık. Sıfırdan 2'ye, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 2'ye. 3 tane de bunu yazdık mı? Son 3'ün de bunu yazıyoruz. Bakın 458 sıfırdan sıfıra, sıfırdan sıfıra, sıfırdan sıfıra, sıfırdan sıfıra. Yani 458'deki bu 3 tane seçeneği 9 tanenin içine 3, 3 bölüştürdük arkadaşlar. Şimdi 460'ya geldik. Sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan sıfıra demişiz. Bunu da bakın sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan sıfıra. Hepsi 463 bakın. Yine 460'ya devam. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Yani şunların hepsini birer tane yazıyoruz. 460'ya bakın. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a. Şimdi 3. seçeneğe geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da Fenerbahçe'nin maçı. 1'den 1'e, 0'dan 1'e. 2 seçenekte oynadık. 466'ya komple 1'den 1'e yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. 9 kupona 1'den, 1'den 1'e yazdık. Bakın. İlk başta 458'e 3, 3, 3 ayırmıştık. 463'e hepsinde 0, 1, 0, 2, 0, 0. Bakın görüyorsunuz hepsinin altına gelecek şekilde. Birer tane yazdık. 466 birdenbireyi komple yazıyoruz. Hepsine birdenbire bakın. Hepsi ayrı ayrı kuponlar arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Biraz önce söylediğim gibi bu oranları siz kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Buradaki benim amacım az maç. Yüksek Ganyan 3 misli yapabilirsiniz. Veya buraya başka bir banko ekleyebilirsiniz. Bunun altına 4. maç olarak sistem 3-4 yapabilirsiniz. O sizin keyfinize kalmış arkadaşlar. Ana şablonumuz bu. Şimdi bunu alıyoruz buradan. Yine 13-12-2018 arkadaşlar. Bakın sistem yine aynı. Aynı maçlar yine. Sadece şuradaki 0'dan 1'e olanı koyacağız buraya. Şimdi 458'i yine komple yazdık. Bakın 3 tane yazdık. 458'e hepsini yazdık buraya. 3'üne 0'dan 1'e şu. 3'üne 0'dan 2'ye bu. 3'üne 0'dan 0'a bakın şu bu. Buraya yazdık. 463 0'dan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan 0'a. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. Yine bakın yazdık arkadaşlar. Yani birer tane. Şimdi biraz öncekinde, hemen biraz öncekini getirelim. 466'ya ne yazmıştık? Hep birdenbire yazmıştık. Bakın. Ama iki seçenek vermiştik. Şimdi bu da, buradaki sistemde de sıfırdan bire hepsine yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfırdan bire, sıfır bir, sıfır bir, sıfır bir. Bu ne demek arkadaşlar? Banko demek. Yani şunu, bu tutmazsa bu tutsun diye bu şekilde yaptık arkadaşlar. İşte bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi bunları değiştirebilirsiniz. Bunları değiştirirseniz ama tabandaki sistem bu. 9 tane kupon. İlk ikisinde 3'ün 3'lü kombinasyonunu uyguladık. 2, 3. maçta da 2 ihtimali yaptık. Biraz öncekine birden komple komple geçtik. Banko ikincisine de bunu. Dediğim gibi bunu oynayabilirsiniz. Oranları değiştirebilirsiniz. 3 misli yapabilirsiniz. Veya burada buraya bir tane maç ekleyip 3-4... Sistem 3-4 yapabilirsiniz arkadaşlar.